Burada her şeyi renkler yapmalı. Nesnelerin büyük boyutlu olması daha yalın gözükmesini, buranın dinlenme veya uykuyu çağrıştırmasını sağlayacak. Kısacası bu resme bakmak zihni dinlendirmeli. Daha da iyisi hayal gücünü dinlendirmeli. Bu, Van Gogh'un kardeşi Theo'ya yazdığı mektuptan bir bölüm. Bahsedilense bu resmin ilk versiyonu, ilk eskizi. Bu bölümde en çok dikkatimi çeken ifade şu. Her şeyi renkler yapmalı. Bu ifade bakmakta olduğumuz resim için çok uygun. Bu ifadeyi düşündüğümde resim sanatının 19. yüzyıl sonlarında gelişen radikal bir düşünce aklıma geliyor. Renklerin, çizgilerin, formların en temel şekliyle kurallara uygun olarak kullanılması. Ressamlar bu ögelerin kendi başlarına anlamlı olabilmelerinin yollarını aramaya başlamışlar. Soyutlamanın kökenlerinden söz ediyoruz. Ancak baktığımız resim bu tarza bir örnek değil. Müzikte saf bir ses duyduğumuzda duygulanırız. Saf temel renkler ve şekillerin de buna benzer bir etkisi var. Resmi oluşturan çizgiler, renkler ve renklerin birbiriyle armonisi, şekillerin birbirleriyle ilişkisi, bunların tümü bir fikir veya duygu öneriyor olabilir. Neyi temsil ettiklerinden bağımsız olarak. Sanatın gerçek dünyayı kopyaladığı fikrinden uzaklaşılması. Baktığımız eserde sanatçı huzuru, uyumu ve dinlenmeyi simgelemek istemiş. Van Gogh ismini duyan pek çok kişinin aklına fırça darbeleri ve hayat hikayesi gelir. Ancak sanatçının kendi sözcüklerine kulak verdiğimizde aslında rengin yapısal ve duygusal özelliklerine de çok önem verdiğini fark ediyoruz. Bununla birlikte, sanatçının karakteristik özelliklerinden fırça darbelerini, örneğin yastığın kabarıklığında görebiliyoruz. Fırça darbelerinin çok hızlı atıldığını gördüğümüz zeminde bir eğim var gibi. Bazı nesnelerde biraz yamuk görünüyor. Resimlerinden sanatçının, burada Arle Lamartine'deki sarı evde bir dünya kurmaya çalıştığını hissediyoruz. Paris'ten buraya taşınıyor. Buradaki sanatçılar da gelip, Buranın birlikte çalışabilecekleri sanat için bir merkez olmasını arzu ettiklerini dile getiriyorlar. Gördüğümüz mekanın yalınlığı Paris'in maddiyatçılığından ve sofistikeliğinden oldukça uzak. Burası onun için kişisel bir sığınak. Burada özenle ve sevgiyle yeni bir dünya yaratmış. Bir anlamda resme baktığımızda kendimizi evimizdeymiş gibi hissetmemizi istemiş. Sanatçıdan bekleyemeyeceğimiz kadar sevecen şefkatli bir resim. Bu odada yaşamasını, sandalyeye dokunmasını, yatakta uyumasını hissedebiliyoruz. Bize buradaki deneyimini çok içten bir şekilde yansıtıyor. Bir an için Paris sanat çevrelerinin sofistikeliğini ve beklentilerini düşünün. Sonra da buradaki ahşap konsola bakın. Mektubunda bunu gece için tuvalet masası olarak adlandırmış. Bir çocuk tarafından çizilmiş gibi. Renginde tonlamalar yok. Dış çizgilerinin mavi olması dışında düz renkli. Perspektifi ise mantıksızca. Bu resim muhtemelen düzgün sanatsal eğitim almamış bir ressam tarafından yapılmış gibi algılanmıştır. Oysa sanatçının profesyonellik düzeyi 19. yüzyıldaki sanatsal üslupların bir kataloğu gibi. Örneğin Mille gibi sanatçıların işleriyle başlıyor, daha sonra empresyonistler ve Söra gibi post-empresyonist sanatçıların işleri. Ve sanatçı, boyayı uygulamak için çok direkt, çok kendine özgü bir yöntem geliştiriyor. Özgünlük. Sanırım bu terim, 1880'lerin sonları ve 1890'ların başındaki pek çok sanatçı için doğru bir terim. Bu bağlamda Van Gogh ve Gogen özgünlükleriyle ilk aklıma gelen sanatçılar. Şehrin dışında otantik, özgün bir deneyim yaşama fikri. Rüsselbergenin eserlerini çevreleyen bazı fikirlerden ilham alıyor gibiler. Şehrin sofistikeliği ile kırsalın gerçekliği ve direkliği arasında çarpıcı bir tezat var. Van Gogh bu tezatı çok başarılı şekilde yansıtmış. Bu resim aynı zamanda kuzeyden gelerek ona katılmasını beklediği arkadaşları için bir davetiye niteliğinde. Sanatçıların gelip doğanın içinde hep birlikte çalışabilecekleri bir ortam hayal ediyor. Bu resimde Van Gogh bize çok sofistike bir masumiyet gösteriyor.